Güneş alır gözümü, kafam düşer aniden Olayların çözümü, düşünmek misahiden Kafam beşe bölünür, kucaksız labirent Görmezken önümü, şaşırdım yönümü Düştüm, daldım, düşündüm, durdum ben neredeyim Sanki dün geceyi hatırlamaz haldeyim Hissettiğim şeyse aynı bokun içinde Deli sorularla yüzüyorum Bozuk kalıplarda Kararımdan sapıp durdum anca Kaybederken benim rüyamda Lazım uyanmam Fazla Çünkü dayanma Bir gün öleceğiz Evet bir gün öleceğiz Sorunlar, bulunduğum durumlar bitmiyor ki aklımdaki tuhaf oyunlar. İçim yarım bak nereye yarınlar? Bir önemi kalmadı ki düşmek zorundaydım. Derin söz. Bozuk kalıplarda kararımdan sapıp durdum ancak kaybederken benim rüyamda lazım uyanmam fazla Çünkü dayanma. Bir gün evet bir gün öleceğiz.